Merhabalar, 31 Ekim 6 Kasım haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz bu videoda. İki tutulma arasında geçen bu hafta oldukça kritik bir sürece işaret ediyor. Hali hazırda akrep tutulmasını sindirmeye çalışırken artık önümüzdeki süreçte boğa tutulmasına doğru da ilerliyoruz. Ee, öncelikle genel hatlarıyla bu haftanın ne gibi gündemleri var bunları değerlendireceğiz. Akabinde kısaca burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi sunabilir, yorumlarınızı paylaşabilir, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda beni instagram hesaplarımdan takip edip aşağıdaki linkten telegram grubumuza da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Evet 31 Ekim haftası dedik ancak 31 Ekim haftasının hemen öncesinde 29 Ekim tarihinde artık Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Merkür terazinin o ilişkiden yana olan tavrı hali biraz daha derinleşerek özellikle daha derin paylaşımlara, tutkulara, daha gizemli konulara, Yönelim sağlamaya başlıyor bu süreçte. Yavaş yavaş zaten akrep etkisini bizler hissederken artık Boğa akrep hattına doğru hazırlanmaya başlıyoruz. 30 Ekim tarihinde de 25 derece izler burcunda Mars retrosu başlayacak. Zaten Mars retrosuna dair bir video paylaşmıştım. Yukarıya bırakırım. Hatta e, videonun sonuna da bırakabilirim. Mars retrosuyla ile beraber bu e, enerjinin ilk başladığı günlerde tabii ki yoğun bir şekilde Mars'ı hissediyor olacağız. İletişimde aksaklıklar, e, trafikte bir takım sorunlar yaşanabilir. E, önemli görüşmeleri, anlaşmaları, imzaları bu tarihe bırakmamak gerekiyor. Yani pazartesi günü yine Mars retrosunun etkisi altında olacaktır. E, zaten ay günü. Özellikle Mars gününe kadar yani salı gününe kadar bu yoğun baskıyı, enerjiyi hissedebiliriz. Mental olarak yorgun hissedebiliriz. Hasta ve halsiz hissedebiliriz. Zaten tutulmalar hepimizi biraz sarstı. Benim de sesim biraz boğuk geliyor olabilir sizlere. Bu süreçte Mars'ın etkisiyle beraber dediğim gibi önemli kontratlar, anlaşmalar, görüşmeler için... Biraz daha beklemek yerinde olacaktır. Yani tam olarak hangi tarihi verebileceğimi bilemesem de bu hafta özellikle bizi boğa tutulmasını hazırladığı için biraz yorucu bir hafta gibi gözüküyor açıkçası ki zaten akrep tutulmasını yeni yeni özümsemeye başlıyoruz. Haftaya başladığımızda ay boşlukta olacak arkadaşlar. Pazartesi günü. Saat 19 sularında ay artık kova burcuna geçecek yani pazartesi günü biraz yorgun hissedebiliriz zaten mars retro harekete başladı biraz içimize kapanabiliriz enerjisiz halsiz hissedebiliriz pazartesi sendromunu doyasıya yaşama hakkımız var bu hafta gibi gözüküyor açıkçası. Ee, akşam saatlerinde biraz daha sosyalleşmek için arkadaşlarımızla dostlarımıza zaman geçirmek için hayallerimizi hedeflerimizi ve gidişatımızı gözden geçirmek adına önemli gündemler var. İki gün boyunca aslında hayatımızın gidişatına dair önemli kararlar almaya başlayacağız. Özellikle ayın Satürn'le kavuştuğu günü itibariyle yani 2 Kasım, 1 Kasım gecesi ve 2 Kasım günü itibariyle hayatımızın biraz daha iplerini elimize almamız gerektiğini fark edeceğimiz adımlar atılabilir gibi gözüküyor. Haftaya biraz dediğim gibi durgun enerjilerle başlıyoruz. Tam olarak rotamı, rotamızı çizemesek de aslında artık ne yöne doğru gitmeliyiz. Bunu yavaş yavaş kestirmeye başlıyoruz. 2 Kasım tarihinde yine günün büyük bir bölümünde ay boşlukta ilerlerken saat 21.47 civarında Ay balık burcuna geçecek 2 Kasım tarihi itibariyle arkadaşlar. Kasım ayına böylelikle giriş yapmış olacağız. Bu arada Kasım ayı yorumlarını paylaştım. Oynatma listelerinden burcunuza ilişkin yorumları dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yükselen burcunuza eğer bilmiyorsanız ay ve güneş burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. 2 Kasım tarihinde ay balık burcunda ilerlerken özellikle hafta ortasından itibaren biraz daha kendi içimize çekilmeye odaklanıyoruz. Biraz daha yaşanan süreçleri gözlemlemeye başlıyoruz. Özellikle ruhsal çalışmalar yapmak için sağlık ve şifa adına oldukça verimli çalışacak süreçlerdir. Geçmişimizi iade etmek, geçmişimizdeki dostlarımızla vakit geçirmek, kitap okumak, duş almak, biraz kendimize odaklanmak, kendi ruhumuzun isteklerine odaklanmak için daha verimli bir süreç olacaktır. Hafta ortasına gelmiş olmamıza rağmen evet böyle tam bir motivasyonla devam edemeyebiliriz gibi gözüküyor. 5 Kasım tarihinde de Ay Koç burcuna geçiyor. Biraz daha hareketlenmeye başlıyoruz hafta sonu itibariyle. Biraz daha artık bu üzerimizdeki ölü toprağını atmaya başlayacağımız bir hafta son olabilir. Sportif faaliyetlerde bulunabiliriz. Rekabet içeren sporlar oldukça verimli olacaktır. Yine hızlı hareket etmemiz gereken, aksiyon almamız gereken, cesaret göstermemiz gereken alanlarda da etkin bir süreç. 5 Kasım tarihi itibariyle. Hafta sonu pazar günü itibariyle artık 6 Kasım tarihinden itibaren yavaş yavaş 8 Kasım tutulmalarını hissetmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yani zaten bu hafta hem akrep tutulması hem boğa tutulmasının etkilerini harmanlayan bir hafta ama artık hafta sonu pazar gününden itibaren tam olarak tutulma döngüsüne girdiğimizi ifade edebilirim. 6 Kasım'da zira venüs, uranüs karşı karşıya gelecek. 16 derece akrep ve 16 derece boğa burcunda meydana gelecek bu karşıtlık. işte bu hatta aslında tutulmanın hattını bizlere gösteriyor. Yani pazar gününden itibaren itibaren gündemleri az çok kestirmeye başlayabiliriz. İkili ilişkilerde ani gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Venüs, Uranüs karşılıklı ile beraber aniden başlayan, aniden biten, e, aniden hararetlenen ilişki modelleri ön planda olacaktır. Bununla beraber ekonomi ile alakalı para piyasalarıyla ilgili olarak çok ekstrem ve ani gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar. E, burada tabi hızlı alınan bir takım tedbirler veya önlemler, kararlar ön plana çıkabileceği gibi mali durumumuzu ilgilendirecek şok edici haberler alma ihtimalimiz var. Burada tabi Akrep Boğa hattı biliyorduk ki yılbaşından itibaren ekonomik anlamda bizleri ciddi anlamda zorlayacaktı. Nitekim de öyle oldu ve olmaya devam ediyor. Ve kendi değerimizi kendi varoluşumuzu, var varlığımızı ve bizim materyal dünyayla kurmuş olduğumuz bağlantının kendi özümüzle kurmuş olduğumuz bağlantıyla ne derece ilişkili olduğu gerçeğiyle yüzleştiğimiz bir yıl. Yani aslında materyal hayat bize sürekli olarak tüketimi sağlarken belki de biraz durup, Elimizdeki imkanların da bizim için yeterli olabileceğini ve bunlarla var olmadığımızı ve varlığımızın çok daha kutsal bir şey olduğunu fark etmeye başlayabiliriz. E, tabii ki bunların hepsi tekamülümüz için e, kim ister böyle bir ekonomik kriz yaşayalım ama e, bu süreçlerden de geçmeyi seçmiş ruhularız arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş zaten Kasım ayı yorumlarında bahsettiğim gibi. Özellikle sabit burçların orta derecelerinde ciddi bir gerilim hattı oluşmaya başlayacak ve 2021'den beridir yaşamış olduğumuz satürn-uranüs karesinin Etkilerini de bu tutulmayla beraber yoğun bir şekilde hissedeceğiz. E, tutulmaya dair henüz video paylaşamadım. E, bir sonraki video inşallah olacak. E, orada çok daha kapsamlı bir şekilde detayları aktarırım zaten bu haftanın gündemi değil arkadaşlar. Ama iki tutulma arasında kaldığımız ve biraz yorgun hissettiğimiz, çok da aktif olamayacağımız, belki de yaşanan kadersel süreçleri gözlemlemenin daha yerinde olacağı bir hafta olacaktır. Hafta sonu biraz hareketlenebiliriz. Ancak dediğim gibi pazar günü itibariyle Venüs-Uranüs karesinde de ikili ilişkilerde biraz daha dikkatli ve temkinli olması önemli. Özgürlük ihtiyacının hat safhaya çıkacağı, biraz daha tutkuların, Bağımlıkların ön planda olacağı bir hafta sonu olacak zaten tutulmanın da genel hatlarıyla gündemi bu şekilde. Evet haftanın genel gündemi böyle. Şimdi kısaca burçları neler bekliyor bunları aktarmaya çalışacağım. Merhaba sevgili koç burçları bu haftanın en belirgin görünümü. Venüs-Uranüs karesi olarak gözüküyor. Venüs-Uranüs karesi özellikle boğa burcunda yaşanacak tutulma hattının bizleri e, ilerletirken burada mali durumlarınız, kazançlarınız, ödeme dengenizle alakalı bir e, kriz yaşanabilir. Özellikle büyük borçlar altına girdiyseniz veya elinize bir miktar para geçtiyse hiç öngöremediğiniz bir borç veya e, kazancınızla alakalı öngöremediğiniz bir durum sizi biraz zorlayabilir harcamalar noktasına dikkatli olunması gereken bir süreç başkalarına destek olduğunuz kadar kendinizi de ihmal etmemeyi ve aşırı özgüvenli tutumlar sergilememeye dikkat etmeyi öğrenmeniz gerekiyor bu hafta itibariyle zaten tutulmayı çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız mutlu haftalar sevgiler Merhaba sevgili boğa burçları artık yavaş yavaş burcunuzdaki tutulmaya doğru hazırlanıyorsunuz bu haftanın en önemli görünümü Venüs, Uranüs karşıtlığı. Burada özellikle yükselen dereceniz orta derecelerde ise bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. İkili ilişkiler alanında karşı tarafın uzlaşı çabalarına rağmen belki de olumlu ve e, takıntılı bir tutum sergilemesi ee, ne rağmen sizin artık özgürleşmek için çok daha keskin hamlelerde bulunabileceğinizi görüyoruz. Tabi biraz keskin sirke köpüğüne zarar ama bazen gidişat da bu şekilde yönlendiriyor bizleri. Ee, tutulma sürecinde zaten bu ilişkilere dair çok daha net kararlar almaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu haftanın en belirgin görünümü venüs uranüs karşıtlığı. Ee, burada özellikle... Akrep tutulmasıyla beraber iş hayatınız ve sağlığınız alanında e, bu etkileri deneyimlediniz. Yani sağlık problemleri yaşamış olabilirsiniz. İş temponu sizi çok yormuş olabilir. Biraz dinlenmeye geri çekilmeye ihtiyaç duymuş olabilirsiniz. Şimdi ise e, bu durum biraz e, krizli bir şekilde daha yuka çıkabilir. Yani e, sağlığın ihmal etme, e, iş hayatında evet güzel gelişmeler var. Belki bu konuları takıntı haline getirdin ama sağlığın çok daha önemli bak. Aniden böyle bir sağlık sorunu çıkıyor gibi bir gündem olabileceği gibi. Aynı zamanda arkanızdan dönen dolapları önünde ee, Özellikle iş ortamınızda, çalışma ortamınızda ve beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizle sevgili ikizler burçları. Ee, bu süreçte yine gizli aşklar, tutkulu ilişkiler gibi temalarda biraz sizin dengenizi bozabilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Ee, zaten tutulmayı detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu haftanın en önemli görünümü venüs uranüs karşıtlığı. Siz bu etkiden biraz daha hafif... E ve güzel e, açılar alan bir burcunuz açıkçası bu hat yani akrep Boğa hattı sizi biraz destekledi. E, burada haritanızda 11. ve 5. ev hattında yaşanan bu gerilimle beraber özellikle aşk hayatınızla alakalı e, bir kriz çıkabilir gibi gözüküyor. Kriz derken aniden aşık olabilirsiniz sevgili yengeç burçları venüs Uranüs karşıtlığıyla beraber çok da olmaz yani bana uygun değil. E, kafa yapılarımız farklı veya işte toplumun kabul etmeyeceği bir ilişki modeli veya benim kendi e, aklımın çok kabul etmeyeceği bir ilişki modeli diyebilirsiniz. Bununla beraber aniden çocuk sahip olabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı ani gelişmeler ortaya çıkabilir. Aniden bir rota değişikliği, plan değişikliği yapmak zorunda kalabileceğiniz bir etkileşim var. Zaten tutulma videosunda daha kapsamlı değerlendireceğiz. Artık tutulmaya doğru bizleri götürecek bir e, sürpriz gelişme söz konusu. Mutlu bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları, bu haftanın en belirgin görünümü Venüs-Uranüs karşıtlığı. Ee, tabii bu etkiyi siz özellikle 4. ve 10. ev hattında yaşıyorsunuz. Ee, burada aile hayatınızla alakalı, kariyerinizle alakalı kritik süreçler noktasında biraz krizler ortaya çıkabilir. Özellikle otorite konumundaki kişiler, ebeveynler, eşin ailesi, patron gibi temalarda bir... E Anelik çıkabilir. Yani birçoğunuz aniden ayrılmaya karar verebilir eşinden veya taşınmaya karar verebilir. Birçoğunuz kariyeriyle alakalı çok ani gelişen bir değişime gidebilir. İstifa edebilir, emekli olabilir veya aile büyükleriyle ufak bir gerilim yaşanabilir. Yine aslında hane konusunda destekleniyorsunuz yani. Kendinizi huzurlu ve iyi hissettiğiniz bir süreçtesiniz ama kamusal alanda, toplumsal alanda sürprizlere açık olma durumu söz konusu. Sizin tabii ki birçok radikal kararlar almamanız gerekiyor bu süreçte ki süreci daha doğru bir şekilde yönetebilin. Evet zaten tutulma videomda kapsamlı bir şekilde paylaşacağım. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu haftanın en belirgin görünümü Venüs-Uranüs karşıtlığı. Siz bu etkiyi zaten 3. ve 9. ev hattınızda yaşıyorsunuz. Burada özellikle yeni bir inanç, yeni bir yaşam yolu, yeni bir felsefe, yeni bir öğretmen noktasında ufak çaplı bir kriz yaşanmış olabilir. Yani belki birçoğunuz sizi mutlu edecek bir haber aldığını düşünerek aslında onun o kadar da e, hoş ve naif olmadığını fark edebilir. Bir dedikodu meselesi ortaya çıkabilir. E, yine Aniden bir tanışma yaşanabilir, aniden bir kopuş yaşanabilir, iletişim aksaklıkları yaşanabilir, trafikte sorunlar yaşanabilir. Ee, özellikle hava yolunda daha dikkatli olması gereken bir süreç açıkçası. Yine okuduğunuz kaynaklar, konuştuğunuz insanlar ve takip ettiğiniz süreçlerde biraz belirsizlikler söz konusu olabilir. Aslında. Yakın çevrenizdeki insanların sizi destekleyeceği ve yeni insanların biraz şaibeli duracağı bir e, süreç gibi. Zaten boğa tutulmasından detaylı bir şekilde e, aktarım yapacağım. Güzel bir hafta olsun dilerim. E, tabii kapsam çok geniş. Hangi alanda olacağını kestirebilmek güç. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu haftanın en belirgin görünümü venüs uranüs karşıtlığı. Sizin haritanızında 2 ve 8. ev hattında meydana geliyor. Yine parasal konular gündemde açıkçası. Burada ufak ve tatlı kazançlar elde etseniz de hiç beklemediğiniz bir borç karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor bu tutulma hattında bilhassa. Aynı zamanda desteklenmeyi beklediğiniz kişilerle ilgili... Hiç umulmadık gelişmeler yaşayabilirsiniz, eşiniz olabilir, aileniz olabilir, ne bileyim bir yerden bir para bekliyorsunuzdur vesaire. Bunlarla alakalı kestiremediğiniz süreçler olabilir. O yüzden harcamalara dikkat edilmesi gereken bir süreç. İnsanlar tarafından desteklenmediğiniz zaman da kendi değerinize, kendi varlığınıza güvenmeniz gerekiyor ki e, değersizlik hissiyatıyla boğuşmayın e, diyebilirim sevgili teraziler. Mutlu bir hafta olsun zaten tutulma videosunda kapsamlı bir şekilde aktaracağım. Sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları, bu haftanın en önemli görünümü olan Venüs-Uranüs karşıtlı haritanızın 1 ve 7 aksında meydana gelecek. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanında partneriniz, ortağınız veya muhatabınızla alakalı şok edici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tabi tutulmaya doğru ilerlerken bizler ilişkiler yeniden gözden geçirilecek, aynı zamanda açık düşmanlıklar evidir burası. Davalar, yargısal konularla ilgili gelişmeler de ön plana çıkabilir. Ortaklaşa yatırımlar varsa daha temkinli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Mutlu haftalar. Zaten tutulmaya dair daha kapsamlı bir video paylaşacağım. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Yay burçları. Bu haftanın en önemli görünümü Akrep Boğa hattında meydana gelen Venüs Uranüs karşıtlığı. Sizler bu aksı 12 ve 6. evlerde deneyimleyeceksiniz. Yine sağlık konuları ön planda sevgili yerler. Çünkü 6. evinizde Uranüs aniden beklenmedik e, sağlık sorunlarını getirebilir. E, i̇ş hayatınızla alakalı öngörülemeyen süreçler karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Aniden iş değiştirebilirsiniz. E, bir takım e, sırlar açığa çıkabilir bu süreçte ve günlük hayatınızda hiç beklenmedik değişimler yaşayabilme ihtimaliniz var. Zaten boğa tutulması ile beraber bu süreçler daha yoğun bir şekilde tetiklenmeye başlayacak. Bunları da diğer videolarda aktaracağım. Mutlu haftalar olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Akrep ve boğa hattımda yaşanan e, tutulmalar döngüsünde bu haftanın en önemli görünümü venüs, uranüs karşılıklı olacak. Yine sizin haritanızın 11. ve 5. evleri tetikleniyor. Nispeten iyi bir açı alıyorsunuz. Özellikle yükselen derecesi bakımından. E, Buradan... Aşk hayatınızla alakalı çok sürpriz gelişmeler olabilir gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Aniden aşık olabilirsiniz. Arkadaş ortamından veya sosyal çevrelerden kimselerle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bununla beraber daha fazla risk almak, daha fazla cesaret göstermek gibi temalar oluşabileceği gibi çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili gündemler noktasında da sürpriz ve ani gelişmeler mümkün. Yatırımlarınız... Ee, bu dönemde ön plana çıkıyor. Yine de çok fazla risk almamakta fayda olacaktır. Mutlu haftalar, sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta e, artık yavaş yavaş boğa tutulmasına doğru ilerliyoruz. ve e, Bu haftanın en önemli görünümü Venüs-Uranüs karşıtlığı sizin haritanızın 10. ve 4. evlerinde meydana gelecek. Burada aniden bir taşınma yer değişimi gündemi söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili kovalar. Hiç beklemediğiniz anda belki ev sahibinizle veya evinizle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Aile büyüklerinizle alakalı önemli gündemler olabileceği gibi mesleki anlamda bir takım değişimlerde bu süreçlere sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Aslında bir bakıma sizin lehinize olacak olsa da süreç sizi ciddi anlamda zorlayabilir gibi. Zaten tutulma döngüsüne bizler bunları daha yoğun bir şekilde deneyimlemeye başlayacağız. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Venüs-Uranüs karşıtlığı etkin olacak. Siz de nispeten destekleyici görünüm alan burçlardansınız. Haritanıza baktığım zaman 3. ve 9. ev hatlarında yaşandığını görüyorum bu gerilimin. Burada özellikle çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Sevgili balıklar çok sürpriz teklifler, haberler. Aniden yeni bir çevreye veya yeni bir eğitime dahil olma gibi gündemler karşınıza çıkabilir. Özellikle yeni tanıştığınız insanlardan gelecek olan bu tekliflerle beraber çevrenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Algılarınızla alakalı önemli değişimlerde söz konusu olacaktır. Ani kararlar alma eğiliminde olacağınız, trafikte belki biraz daha dikkatli olunması gereken ama aynı zamanda araç alımı satımı gibi konularda da biraz temkinli olursanız daha iyi olacak bir gündem söz konusu. Mutlu haftalar olsun. Sevgiler, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, haftalık yorumlar bu şekildeydi. Biraz rahatsız olduğum için sesimden dolayı lütfen kusura bakmayın. O yüzden biraz da videoyu kısa tuttum. Zaten bu haftanın gündemi esasında akrep tutulmasıyla boğa tutulması arasındaki süreçlerin bir bütünü dolayısıyla o iki videoyu dinlediğiniz zaman zaten bu geçişi daha net bir şekilde gözlemleyebileceksiniz. Boğa tutulmasına geçmeden önce bu haftayı ciddi bir arınma ve e, hazırlık süreci olarak değerlendirebiliriz. Hepinize güzel haftalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.